Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Marmara Forum Bakırköy Mediamarkt mağazasından sesleniyoruz. Malum 2020 biraz zor geçti hepimiz için. Pandemiydi, koronaviristti derken evlerde kaldık, dışarı çıkamadık. Birçok sıkıntılarla boğuşmak zorunda kaldık. Ama çok şükür ki yepyeni bir yıl gelmek üzere ve 2020'de yakın bir zaman sonra Artık geride kalmış olacak arkadaşlar. Tabi yılbaşı geldiği zaman aklımıza gelen şeylerden bir tanesi de hediye almak. Biliyorsunuz sevdiklerimize çeşitli hediyeleri yılbaşında alıyoruz. Ve biz bunları sevdiğimiz insanlara, arkadaşlarımıza, annemize, babamıza, kardeşlerimize, eşimize ya da sevgilimize hediye ediyoruz arkadaşlar. İşte... Biz de Medyamak Bakırköy Forum mağazasına gelip buradan sizin için sevdiklerinizi alabileceğiniz teknolojik ya da teknolojiyle ilgili olmayan bazı hediyeler seçtik arkadaşlar. Şimdi gelin onları bir izleyelim bakalım yılbaşında sevdiklerimize hangi hediyeleri alabiliriz. Arkadaşlar başında alabileceğimiz hediyelerden bir tanesi de eğer çocuğunuz varsa ya da belli bir yaşın üzerinde bir akrabanız olabilir bu, kuzeniniz olabilir arkadaşlar. Ona alabileceğiniz güzel bir hediyenin yanındayız. Bu bir masaüstü bilgisayar ama şu renkli ışıklardan da anladığınız üzere bu bir oyun bilgisayarı arkadaşlar. Eğer çocuğunuz varsa ya da bir akrabanız varsa ona alabileceğiniz güzel hediyelerden bir tanesi de bu tarz bir oyun bilgisayarı. Medemak mağazalarında farklı bütçelere, farklı beklentilere, farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok oyun bilgisayarı var. Burada gördüğümüz bir komple aslında bir çözüm var burada. Kasası var, monitörü var, klavyesi var ve faresi var. Hepsinin de böyle RGB renklerinde olduğunu görüyorsunuz. Özellikle gençlerin ilgisini çekebilecek bir hediye olduğunu söyleyelim. işte bu oyun bilgisayarının. Evet arkadaşlar yılbaşında sevdiklerimizi alabileceğimiz hediyelerden bir tanesi de yine teknolojik bir ürün. Hemen yanımda görüyorsunuz oyun konsolu. Xbox One seri. Series X görüyorsunuz şu anda. Bir de bunun Series S olan sürümü de var arkadaşlar. Mediamarkt mağazalarında bu ürünleri bulabiliyorsunuz. Bu arada sadece konsol olarak düşünmeyin. Mesela Nintendo Switch'te yine Mediamarkt mağazalarından alabileceğimiz ürünlerden bir tanesi. Özellikle oyun tutkunu bir arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir, nişanlınız olabilir veya bir akrabanız olabilir varsa ve ona bir hediye almak istiyorsanız oyun tarafını düşünmenizi özellikle rica ediyorum. Aynı zamanda bu arada... Farklı farklı oyun hediyeleri de alabileceğinizi söyleyelim. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse, çünkü malum konsolların fiyatları biraz yüksek ülkemizde. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse, bu sevdiğiniz kişinin bir konsolu varsa veya Nintendo Switch'i vardır ya da bir bilgisayarı da olabilir bu arada. Ona da gerek konsol oyunu, gerekse PC oyunlarından çeşitli oyunlar da alıp hediye edebilirsiniz. Onların da hepsi medyanat mağazalarında bulunuyor. Evet arkadaşlar, yılbaşında alabileceğimiz bir diğer hediye ise elektrikli diş fırçaları. Hem kadınlar için hem de erkekler için aslında çok güzel bir hediye. Farklı farklı modeller var burada. Farklı markaların farklı ürünlerinde yine Mediamarkt mağazalarında bulup hediye olarak alabilirsiniz. Aklınızda olsun bu tarz fırçalar yani elektrikli diş fırçaları sıradan normal diş fırçalarına göre çok daha iyi temizlik imkanı sağlıyorlar. Başlıkları değişebiliyor. Yani makineyi bir kere aldıktan sonra uzun yıllar aynı makineyi kullanarak... Farklı başlıklarla Kullanmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar Ve sevdiklerimizi alabileceğimiz Güzel bir hediye olduğunu da söyleyelim Evet arkadaşlar başında alabileceğimiz Güzel hediyelerden bir tanesi ise Hemen yanımızda duruyor şu anda Hava temizleyici cihazlar arkadaşlar Malum Koronavirüs sebebiyle evlerde kaldığımız bu günlerde havanın kalitesini arttırmak önemli. İşte bu tarz cihazlar arkadaşlar ki ben şu anda bir Dyson'ın modelinin yanında duruyorum ama farklı markaların da farklı modelleri bulunuyor arkadaşlar. Havamızı temizliyor. O da bulduğum, bulunduğumuz evlerdeki odalarımızın havasını otomatik olarak temizleyen ve Havanın kalitesi düştüğü zaman otomatik olarak devreye giren cihazlar bunlar. Bunların bir kısmı aynı zamanda hem ısıtma hem de soğutma görevinde gördüğünü söyleyelim arkadaşlar. Eğer başında kendinize ya da sevdiklerinize bir hediye almak istiyorsanız, bu bir el hediyesi olacaksa hava temizliği cihazlara da bakmanızı öneriyorum. Medyamak'ta farklı farklı bütçelere, farklı farklı ihtiyaçlara yönelik birçok farklı hava temizliği cihazı da bulabileceğini söyleyelim. Evet arkadaşlar evlerde kaldığımız bu günlerde ki muhtemelen bu kışı da evlerde geçireceğiz gibi görünüyor en güzel hediyelerden bir tanesi yılbaşı için söylüyorum tabii ki her zaman olduğu gibi hemen yanımda görmüş olduğunuz farklı farklı çay ya da kahve makineleri olabilir arkadaşlar ee, özellikle evde zaman geçirirken e, gün içinde çay ya da kahve gibi içecekleri ihtiyacımız oluyor. Çok farklı özelliklere sahip birçok çay ya da kahve makinesini medyamak mağazalarında bulabilirsiniz. Bunu kendinize hediye olarak da alabilirsiniz bu arada. Ya da sevdiklerinize de, işte annenize, babanıza, bir akrabanıza, bir arkadaşınıza da alabileceğiniz en mantıklı, en güzel yılbaşı hediyelerinden bir tanesi de bu çay ve kahve makineleri. Evet sevgili teknolojioku takipçileri, yılbaşında alabileceğimiz en güzel hediyelerden bir tanesi de Hemen bilimde de görmüş olduğunuz gibi akıllı saatler arkadaşlar. Farklı farklı beklentilere, farklı farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok akıllı saati Mediamarkt mağazalarında bulabilirsiniz. Mesela şu saate bakalım. Bu kadınlar için daha çok uygun olabilecek. Ee, Huawei'nin akıllı saatlerinden bir tanesi. Hemen görüyorsunuz. Ee, daha küçük bir tasarım var bunun. Daha büyük olanları da yine burada görüyoruz. Şuraya geçelim isterseniz. Huawei Watch GT2e var. GT var. Bakın burada görüyoruz. Hemen şunu da gösterelim. Bu da bir akıllı saat. Bunların hemen hemen tamamı arkadaşlar kalp ritmi, stres takibi, uyku takibi gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda Huawei'nin bazı modellerinde var. Her saatte yok bu arada bunu mutlaka alırken sorun. Telefon görüşmesi yapma özelliği bulunuyor bazılarında, bazılarında bulunmuyor arkadaşlar. Bazı akıllı saatlere mesela Samsung'un modellerinde veya Apple'ın modellerinde bu da gerçekleşen bir durum. Uygulama yükleyebiliyorsunuz. Her akıllı saati uygulama yükleyemiyorsunuz. Ama uygulama yüklenen akıllı saatlerin pil ömrü biraz daha düşük olurken uygulama yüklenmeyen akıllı saatlerin pil ömrü ise 15 gün, 25 güne kadar çıkabiliyor. Bunu da altın çizmiş olalım. Hem kadınlar hem de erkekler için alınabilecek en güzel yılbaşı hediyelerinden bir tanesi de bu akıllı saatlerin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Son olarak şunu ekleyeyim. Akıllı saate bütçeniz yetmiyorsa akıllı bileklik tarzı ürünler de var arkadaşlar. Ve birçoğu da akıllı saatlerin yapabildiği hemen hemen her şeyi yapabiliyor. Yılbaşında alabileceğimiz güzel hediyelerden bir tanesi de hem erkekler hem de kadınlar için alabileceğimiz Kablosuz ya da kablolu kulaklıklar arkadaşlar. Şimdi burada gördüklerimizin hemen hemen çoğu kablosuz kulaklık ama farklı farklı kulaklık çeşitleri var arkadaşlar. Kulak üstü var, kulak içi var, kulak üstü kablolu olanları var, kulak üstü kablosuz olanları var ve bunların hepsini de aslında sevdiklerimize veya arkadaşlarımıza ya da akrabalarımıza alabileceğimiz güzel bir yılbaşı hediyesi olarak düşünebiliriz. Tabii ki birazcık bu bu tarz bir hediye de seçim yaparken. Hediye alacağımız kişinin beklenti ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin kablolu kulaklık isteyen bir arkadaşımıza veya bir akrabamıza tutup da kablosuz kulaklık almak mantıksız olacağı gibi kulak içi kulaklık isteyen bir e, hediye bekleyen bir tanıdığımıza da kulak üstü kulaklık almak mantıksız olacaktır. O yüzden bu tarz bir ürünü seçerken biraz da karşı tarafın isteklerine ve ihtiyaçlarına göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama Medremarkt mağazalarında onlarca farklı seçenekte kablolu, kablosuz kulak içi, kulak üstü veya farklı teknolojide sahip kulaklıkları bulabileceğinizi de belirtelim. Evet arkadaşlar, yılbaşında sevdiklerimizi alabileceğimiz enteresan hediyelerden bir tanesi de hemen şöyle arkamda görmüş olduğunuz elektrikli skuterlar. Malum koronavirüs süreciyle beraber artık toplu taşımayı daha az kullanır hale geldik. Toplu taşıma kullanmadığımızda bu tarz bir yerden bir yere giderkenki ihtiyaçlarımızı nasıl karşılıyoruz? İşte bu tarz elektrikli skuterlar bizim imdadımıza yetişiyor. Bunlar yer içinde belli hızlarda hareket edebilen cihazlar ve katlanabildiği zaman da çok fazla yer kaplamıyor arkadaşlar ve bunu böyle yanımızda istediğimiz yere de götürebiliyoruz. Eğer bu bu tarz bir ürün değil de daha farklı bir şey isterseniz hemen şöyle yanımda kutuda görüyorsunuz ki birazdan bunun açığını da göstereceğim ben sizlere. Hoverboard tarzı ürünler var. Bunların üzerinde e, pil var arkadaşlar ve bu piller tekerleklere bir enerji sağlıyor ve biz de üzerinde şöyle hareket ettiğimiz zaman bu cihazda ileri ve geri doğru hareket ederek bizi istediğimiz noktadan bir diğerine taşımış oluyor. Şurada gelelim hemen. Burada da arkadaşlar bu ürünlerin açık halini görüyorsunuz. Bunları da yine sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, eşimize ya da bir akrabamıza yılbaşında alıp hediye olarak da sunabileceğimiz ürünlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar yılbaşı hediyelerinde birinci sırada gelenlerden bir tanesi de özellikle erkek olan birine bir hediye alacaksanız sakal ya da saç makineleri geliyor aslında arkadaşlar. Özellikle sakallı birine bir arkadaşınız olabilir, akrabanız olabilir, eşiniz olabilir. Bir tıraş makinesi almak istiyorsanız sakal düzeltici olan versiyonlardan tutun da saç kesimine kadar birçok farklı farklı versiyonların Medemak mağazorunda bulabileceğinizi belirtelim. Yılbaşı hediyesi açısından değerlendirdiğimizde bu kategoriyi de göz ardı etmemenizi özellikle rica ediyoruz. Evet arkadaşlar, yılbaşında alınabilecek ve bizim sizler için Medremak mağazarında seçtiğimiz son hediye ise aslında kadınlara yönelik bir hediye. Eşimize olabilir, bir arkadaşımıza olabilir ya da bir akrabamıza olabilir arkadaşlar. Alabileceğiniz farklı farklı hediyelerden bir tanesi de bu hemen yanımda görmüş olduğunuz saç kırpma makineleri, saç şekillendiricileri ve saç düzleştirici gibi farklı farklı ürünler. Bunların hepsini Medramark mağazalarında bulabiliyorsunuz. İsteğinize göre, beklentinize göre, bütçenize göre farklı farklı hediyeler alıp sevdiğiniz bir arkadaşınızı olabilir, belki annenize olabilir ya da eşinizi olabilir. Burada alacağınız bir yılbaşı hediyesiyle sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Medemak mağazalarından sevdiklerinizi alabileceğiniz yılbaşı hediyeleri konusunda ipuçları vermeye çalıştık. Konuyla ilgili sizin de yorumunuz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Teknoloji Oku YouTube kanalına abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda farklı bir çekte karşınızda olmak üzere hoşçakalın.